Selamlar. Ben Emircan ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi efsane bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu bize sağlayan ASQ Azeri Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ederim ve bu arada Emperor'a çok teşekkür ederim. Efsane bir video oldu. Umarım eğlenirsiniz. Cidden yani bayağı efsane bir video çektik. İyi seyirler dilerim. İki tane köyümüz var. İki tane köyde turrist olur. İlk öncelikle istihbarat takımını yollayarak istihbarat alacağız akımlardan. İstihbarat aldık, aldıktan sonra bir tane harita çizip oraya nasıl gireceğimizi yapacağız. Yani çizler. Türkçesini unuttum lan. Çizeceğiz. Aynen onu çizdikten sonra akşam olduğu zaman akşam operasyonu yapacağız. USB ile ve HK sınaflarımızla içeri gireceğiz. Sakın hiçbir tane atış belli olmayacak. Tamam mı? Hiç bir tanesi belli olmayacak. Çok gizli girip Çabuk çıkacağız. Sivilleri kurtarıp Beyaz'e geri getireceğiz. Sonra Helikopterlere geri alınacağız ve Beyaz'e götüreceğiz. Orada Azariz'i bir tane plan yapıp Harita çizip Öyle Takımlar yaparak içeriye gireceğiz. Çok sessiz olacak, akşam olacak. Herkesin gece görüşlerini takmasını öneriyorum. Bu konuşmadan sonra bir silah antrenmanı yaptık ve ondan sonra savaşa doğru ilerlemeye başladık. Yaşadım Aga. İlerleyin yavaşça. İlerleyin yasa komutanım. Yasa komutanım benim çok FPS düşüklüğü oluyor ya. Benim de düşük. Benim 60 derece <gülüyor> nasıl bir liris var? Ben videodayım bir de. Olabilir ben de videodayım. <gülüyor> Beyler koşmadan. <gülüyor> ben bir de ben bir de ile çekiyorum. Ben o BS ile çekiyorum daha fazla benimki. Iııı Bridge <gülüyor> pozisyonunu alarak gireceğiz her şeyden girersek. ...ve fazla da yakın durmayın. Bu şekilde açık durun birbirinize. Bir tane yoksa şeye gideriz makineliye toplu olursak. Tamam dur komutanım. Tamam dur burada. M.G dur burada. var mı? M.G var mı? Mevzi... <gülüyor> evet makineli var. Teröristler var köyün girişlerinde. İki inde. Tamam dikkatli olun. İyice e, emin olun teröristin kalmadığından o tarafta. O şu an girişte göremiyorum. Tamam anlaşıldı. Arkamdan yavaşça gelin. Işıldı. O zaman soldan gidiyoruz. Gel gel gel gel gel. Dikkatli olun ama. Ateş açmak yok diyor. Tamam. Ha, o zaman ateş yasak. Tamam. O zaman Peki. duruyoruz. Gel arkama. Arkamda bir polis e, var. Çetra megav. Evet makineli var gördüm. Ben eğilmiyorum komutanım. Video video duruyor öyle. Ben eğilince. Tamam. Tamam. Bir dakika makineli var. İkisine. Duvar dibinde var ama sakın çıkarmayın. Sakın çıkarmayın. makineli var yoksa hepiniz gidersiniz yani. Tamam, Hepimiz gideceğiz tamam. burada. Emir <gülüyor> beklet Emir bekleyeceğiz. Daha sonrasında köye gireceğiz. Komutan Emir bekliyorum diye söyleyin de. Bizi bekliyordur belki Emperor komutan da. Durur. Oğlum bu kötü size biza hiç de bunlar. Demek. Kısaç. Yok yok. Roy şeye gelir Roy. Eee Jusun atar. 5 Tamam. Ateşe mi gelin hemen indireceğim makineyi. Tamam, Roy bir de arada da arkaya bak, hani en arkadasın ya, arkaya da arada bir kolla, ölmeyelim bir anda. Şu an duruyoruz, ateş emri yok. Hala ateş ediyor ya, ateş etmeyin. Salaklar bazıları ateş ediyor. Ateş emri mekleniyor. Video bu arada 60 FPS olacak değil mi sonra? evet Tamam. <gülüyor> Tamam, izin verildi. Yaso komutanım! Anlaşıldı. Tamam, gir. Çok dikkatli olun. Bu iş pozisyonu, tepşi oldur, tepşi oldur, tepşi oldur. Makineye indi. Tepşi Makine Makine oldur, Emircan. Ben eylemiyom! Ya, neyse, tamam. Tamam da eğileyim. Dur, bir şeyler deneyeyim. Komutanım Duyorum, siz açılmadınız diye, biz açılamıyoruz. İki gitti, yavaşça gel arkamdan duvar duvarda duvardan yapışarak ilerleyeceğiz. Çok yavaş olun. Komutanın bir Çatı tanesi çeviriz. çatıda. Aşağıda. Ber gitmiyor? İndi. indi galiba. Temiz. Yavaş yavaş giriyoruz. Arkamdan gel. Bu da buradan buradan. Tamam. Ya da dur arka taraftan. Tamam. Bence buradan tamam. gidelim. Arka taraftan. Geç arkama. Bak terörist. Abi, terörist var. Yok tamam terörist, terörist gördüm. Bak rush yapmayın, arkamdan gelin sürekli. Gel arkamdan. Camlara dikkat edin, cam işte, içerilerde olabilirler. Bakıyorum. Bridge pozisyonu aynen. Terörist var. Temiz. İlerliyoruz yavaşça. Ev içerisi, biri kapının önüne şöyle şey yapsın, beklesin ya da ben bekliyorum. Biriniz içeri gitsin. Görkem içeriye dikkatli ol. Anlaşıldı. Arkamdan devam ediyoruz. Dur burada. Aynen teröristim ben zaten. Tamam yavaşça ilerliyoruz. Temiz. Peki kokumda mı Aynen temiz. Gene yavaşça buradan. Bizimkilerle buluşana kadar şey değil. Dikkatli onlar o sokaklara. Temiz bizden biri geldi. Bir bana kill attı. Anlaşıldı. Wolffire geldi. Ben ateş yemedim halde öldüm. Katılara dikkat. Ateş bu, yemedim. Bu taraflılara gidiyoruz. Oo terörist. Benim Arkadan o gelmiş. Şehit var bir tane Yusuf. Bekrayer Yusuf. Arkaya bak diyordum ben de sana arada. Neyse. Demedim bu arada. Rüyü'ye dedin kanka. Ya e, gene Rüyü'ye demiştin doğru. Rüyü. Neyse Abi, bir şey olmasa da. Mikrofonu aç. Mikrofonu gövmedim adamı. Öndeki adamla uğraşıyordum. Öndeki adama pan sıktım. Ö... Böyle Öndeki adamı zaten sıular indirecek de sarı var doğru san. Neyse tamam. İlerliyoruz gene yavaş yavaş. Benden iki tane şehit var. Diğer şeyler için toplanıyormuşuz tamam. Çevrede güvenliği, Meydana gelin. Ben bir dakika. Bu olayı bir emperon bulunca olayı bildim de. Yok yok Koşa yani. koşa gelmeye çalışacağım ben. Burada ıı, ilk operasyonumuzun sonuna geliyoruz ve şimdi ikinci operasyonumuz ile devam ediyoruz. Başlat, tamam. Birinde. Bir daha inin. Yavaşça ilerliyoruz. Mavi takım dikkat. Açıkta durmayın. mevzu alarak gidin. Taralamalara dikkat edin. Heval- Bir bir gitti. Kaptarım. Rush yapma, bekle. Rush yapmıyorum. Bizi de bekle yani arkamdan. Aa teröristler aynen köyünü indir Emircan. Biri gitti. VIP bu köydeymiş. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir daha gittim. gitti. Uyumun bir adam. Tamam, VIP. Bir tane makineli var. Tam arkamdan gel mavi takım. Hemen bridge pozisyonuyla giriyoruz. Arkamda bir tane daha makineli var bak. Bak. Aa gördüm makinede Temiz. Öyle dedim. Gel arkama, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Dur, dur. Buradaki adam ben de. Teröristler var. Arkadan gidelim, burası güvenli. Buradan, buradan, buradan. Dur arkamdan. Komutanım, burası aynı şekilde, burası da aynı şekilde. Tamam, dur. Komutanım. Oynayamıyorum komutanım. Çok lag var. Bu gitti. Aa. Tamam. Gitti. Buradan giriyoruz yavaşça. Dikkat edin. Terörist dikkat. Geliyor. İndir. Gitti. Tamam. Tepede. Kulede makine makine kulede bende. baka girmiş. Oradan buradan çizmiyor. Yok yani edemiyorum. İş şey yaptırmayın. Ölmesine izin vermeyin. Ateş edemiyorum şimdi Aha. Temiz, tamam temiz. Emircan. Emircan. Tamam buradayım. Karşıya koş. Bir dakika buradan şu tarafa geçmemiz lazım. Karşıda adam. Bir dakika adam değil pardon terörist. Adam olamaz var onlar. Tamam arkamdan arkamdan. Kule dikkat. Karşıya geçiyoruz. <gülüyor> Karşıya. <gülüyor> gel gel gel arkamdan. Tim koş koş koş koş. Dikkatli olun VIP reyni nerede? Dikkat edin arka taraflara falan. Yukarı gitti. Anlaşıldı. Tamam temiz mi? Şu anda. Endiriz, endirin, evet temiz. Anlaşıldı. Dikkatli olun. Bomba olabilir uyarısı aldık. Bomba olabilir tamam. VIP kurtarılmış tamam. Başka Wahoo. Başka Osarım videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Cidden bayağı efsane bir video oldu. Sizler de ASQ'ya katılmak istiyorsanız açıklamada Discord linkleri ve grupları var. Oradan katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.